Bugün 25 Temmuz 2022 Pazartesi, Ay günündeyiz. İkizler Burcu'nda ilerleyen ay, sabah erken saatlerde Kova Burcu'ndaki Satürn'e üçgen görünüm yapacak. Günlük işleri planlamak, gerekli görüşmeleri ve eylemleri yapmak için sabah saatlerini değerlendirebiliriz, daha verimli olabilir. Sabahın ilerleyen saatlerinde ay, Balık Burcu'ndaki Neptün'le dik açı yapacak ve 11-14'te boşluğa girecek. Ay akşam saatlerine kadar önemli bir açı yapmayacak ve boşlukta ilerleyecek. Bu durum günlük işlerde belirsizlikler ve karışıklıklar yaratabilir. Bilinçaltımızdaki bazı kavramlar ve duygularımız da düşüncelerimizi etkileyebilir. Zihinsel karmaşa yaşayabilir, dalgınlık ve unutkanlıklardan zarar görebiliriz. Fazla hayalperest ve idealist davranma eğilimine de dikkat etmeliyiz. Beslenme ve uyku düzenimize özen göstermekte de fayda var. Ay akşam 20.53'te Yengeç Burcu'na geçecek. Önümüzdeki iki gün özel yaşamımız, ailemiz, evimizle ilgili konular daha fazla gündemimizde olabilir. Duygusal enerjimizin ve sezgilerimizin de çok güçlü olacağı akşam saatlerinde ailemize, manevi çalışmalara ve tefekküre zaman ayırabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.